Hazırlayacağımız bir sunumda neler olması gerekir? Hem şekilsel olarak hem de içerik olarak nelere dikkat etmemiz gerekir? Bundan bahsedeceğim. Özel olarak da sempozyum öncesi böyle bir ders yaptığımız için de sempozyumda sunum yaparken nelere dikkat etmemiz gerekir? Bunlar da size yardımcı olmaya çalışacağım. Eğitimde bir söz var. Denir ki, işitirim, unuturum, görürüm, hatırlarım, yaparım, öğrenirim. İnsan eğitim e, süresince anlatılan e, şeylerde ne kadar çok enstrüman kullanılırsa, ne kadar çok etkinlik kullanılırsa, e, öğren, öğrenme daha çok gerçekleşir. E, bir hoca e, sadece anlatarak, Dersini yürütürse bu çok etkili olmaz ama anlatmanın dışında başka şeyler de yaparsa, mesela bir video gösterirse, bir görsel üzerinden bir tartışma yaparsa o konu daha iyi anlaşılır. Uygulama yaparsa öğrencilerin kendilerini anlatmaları ya da bir proje gerçekleştirip onun üzerinde uygulamalı olarak yaparlarsa da bu daha da kalıcı olmuş olur. O yüzden bir şeylerde derslerde slaytlarla anlatılmasının temel mantalitesi budur aslında. Öğrencinin veya dinleyenlerin ilgisini daha fazla çekebilmek sadece kulağa değil, duyuların diğer duyulara da hitap edebilmektir. Şimdi sunu yapacağımız zaman öncelikle zaman ayarlamasını çok iyi yapmamız gerekiyor. Bir ders ise dersin kaç dakikasında sunumu yapacağız ya da bir tebliğ sunacaksak bize verilen süre ne kadar onu kesinlikle baştan planlamamız gerekiyor ve bu zaman içerisinde sunacağımız şekliyle içeriği hazırlamalı ve anlatmayı da hesaba katarak buna göre bir zaman planlaması yapmamız gerekiyor. Bunu hazırladıktan sonra mutlaka bir zamanlama şey provası gerçekleştirirsek sürprizlerle karşılaşmayız. Anlatacaklarımızın hepsini burada iyi bir şekilde anlatmış oluruz. Eğer zamanlama provası yapmazsak bu anlatacaklarımızı, belki de yaptığımız çalışmanın orijinal tarafını sunmakta zaman kalmayabilir. Bu da sizin için iyi bir sunum tecrübesi olmaz. O yüzden zamana planlayarak yapmamız gerekiyor. Ee, şimdi sunu hazırlarken genellikle PowerPoint kullanıyoruz. Başka sunu araçları da var. Ee, ama en çok yaygın olduğu için bunun üzerinden ben sunumu hazırladım. Gördüğünüz gibi programda da bunu görüyorsunuz. Ee, bunun üzerinden gideceğim ben. Öncelikle font seçiminde Böyle cafcaflı e, fontlar yerine gayet okunması kolay. Basit bir font seçmek yeterlidir. Şunu tam ekran yapalım. Ee, en fazla iki tip font kullanmak tercih ediliyor. Ee, başlıklarda 28 font, yazılarda ise 22 e, punto olması ve bundan da küçük olmaması gerekiyor. Şimdi e, anlatacağımız şeyi özetle ve, ve tam kapsayıcı cümlelerle oluşturursak meramımızı çok daha iyi anlatırız. Yani yaptığımız e, çalışmaların e, tebliğ için söylüyorum birçok boyutu olabilir, e, kapsamlı olabilir. Tebliğin tamamını bize sunulan 10-15 dakikada veremeyeceğimize göre bu tebliğde ben plana çıkan, biraz sonra detaylarını da söyleyeceğim. Gerçi sayfada da Abdullah Hoca onların içeriğini tebliğ hazırlanması gerekirken örnek olarak o sunmuş onu. Bize orada amacını, alandaki hangi boşluğu dolduracak, hangi yöntemle hazırlandı, hipotezleri neydi, bunlar doğrulandı mı ve ulaşılan sonuçlar nelerdir. Bunlar üzerinde durmak gerekiyor. İşte bunları verdiğimiz zaman zaten çalışmanın genel çerçevesini çizmiş oluyoruz. Bunu insanlara, dinleyicilere sunmuş oluyoruz. Eğer ayrıntıları merak ediyorsa insanlar zaten bunlar ya online ya da basılı olarak yayınlanıyor. Oradan merak edenler gidip araştırabilir. Evet, şimdi font büyüklüğünü şöyle bir görselle görüyorsunuz. Siz monitöre yakınsınız, net olarak görebilirsiniz, e, fiziksel olarak yani bir salonda sunduğunuzu düşünürseniz ve e, projeksiyonla yansıtmışsanız siz ekranda görebiliyorsunuz ama e, salonun en arkadaki insanın görmesini de hesaplayacaksınız. O yüzden fontlar küçüldükçe görselde gördüğünüz gibi yazıların da küçüldüğünü dolayısıyla arka sıralarda görülemeyeceğini anlamış olursunuz. Dolayısıyla bu font büyüklüğünü biz nasıl e, tahmin edebiliriz, nasıl ayarlayabiliriz? E, siz bilgisayara, ekranına 2 metre geriye çekilin, bakın. E, okuyabiliyor musunuz, okuyamıyor musunuz? Eğer iki metre öteden yazıları okuyamıyorsanız, çok zorlanıyorsanız, bu demektir ki salonun arkasında oturan insanlar da projeksiyonun büyük e, ekranına yansımış olsa da, Onları okumakta zorlanacak manasına geliyor. Ve vurgulu ifadeler, cümleler, kelimeler varsa bunları vurgulu renklerle, renklendirmelerle, altını çizerek ya da boyayarak yapabilirsiniz. Slaytları hazırladıktan sonra mutlaka kontrol etmek gerekiyor. Şunu her zaman vurguluyorum ben. Biz Türkçe kullanıyoruz, Türkçe konuşuyoruz, Türkçe yazıyoruz. Dolayısıyla Türkçenin kurallarına kesinlikle riayet etmemiz gerekiyor. Ee, Türkçenin derinliğinde bulunan kelimeleri ve meramızı tam ifade eden kelimeleri kullanmak gerekiyor. Ee, bunun için e, bir Yahya Kemal örneğini verebilirim. Mesela Yahya Kemal şiir yazarken onun zihninde, hayal dünyasında e, bir e, teli olduğunu e, söylermiş. Kelimeleri o atarmış, hayali olarak. Eğer otelden çok güzel bir ses çıkarsa o kelimeyi şiirine alırmış. Eğer o kelime e, o telden sesini çıkarmazsa onu hiç kullanmazmış. O yüzden biz de cümlelerimizin gayet Türkçe'ye uygun veciz e, kelimelerle, tam e, yakışan, oturan kelimelerle cümlelerimizi oluşturmalı. Ve asla yazım hatası ee, Olmamalıdır. Niçin yazım hatası olmamalı? Çünkü e, dediğim gibi insanlar sizi dinlerken gözleriyle de slaytları takip ediyor. E, belki e, zihinleri başka yerdeyse gözleri sizi takip ediyordur. E, çünkü duyulardan gelen veriler beyne gittiğinden dolayı zihni başka yerde olsa da gözlerinden giden veriler beyni işleneceğinden dolayı yazım hatası ya da işte sağda solda slaytınızın bir köşesinde bir hareketli bir cisim o insanın dikkatini dağıtacağından dolayı yazım hatalarını mutlaka kontrol etmek lazım. Hatasız bir yazım seçmemiz gerekiyor. Şimdi içerik kısmına baktığımız zaman değerli arkadaşlar etkili slaytların sırrı basit az yazı çok görsel ve e, hem renk hem ifade hem içerik uyumu da çok önemlidir. Dediğim gibi bakın basit az yazı çok görsel. Bu yüzden slaytlarımızın her birinde aynı font kullanmalıyız. Benzer renkleri kullanmalıyız, renk uyumuna dikkat etmeliyiz. Büyüklük küçüklüğüne de e, ve içeriğin etkili iletişiminde Bulunması için bu, bu tür kullanımın etkili içeriğin e, daha vurgulu, yani çok değerli bir sonuca ulaşmış olabilirsiniz. Çok güzel cümlelerle ifade ediyor olabilirsiniz. Ama bu değerli çalışmanızı, değerli ifadelerinizi böyle renklere ya da fontlara kurban etmemek gerekiyor. O yüzden e, önerilerimize devam ediyoruz. İşte dediğimiz gibi başlıklar genellikle 32 puntu olmalı. Birinci düzey maddeler için en fazla 28, ikinci düzey 24, 3. düzey madde 20 punto şeklinde olmalı. Evet, şurada en çok slaytlarda yapılan hata nedir? O da slaytları yazıya boğmaktır. Böyle bir neredeyse bir A4'e sığacak ya da yarım sayfaya sığacak yazıyı bir slayta Yerleştirmeye çalışmaktır. Bu kesinlikle yanlıştır. Yani anlattığınız her şeyi slayta yazmanız yanlış. Slaytta sadece vurgulu ifadeler, öz ifadeler, veciz ifadeler yer almalıdır. Bu yüzden de en fazla 60 sözcük yer almalı bir slayt. Görsel slayt içermeyen, görsel içermeyen slaytlarda da altı madde. En fazla 6 satır, 6 madde kullanmaya özen göstermek gerekiyor. İşte başlıklar net olmalı, tek satırı geçmemeli. Slide içerikleri yan yana yas yana yaslanmamalı, sola yaslanmalı. Metin kutuları sağ ve sol kenarları fazla yaklaşmayacak şekilde düzenlemeli. Slide'da bilgi ve mesajları ileten metinlerin yazımında siyah, lacivert, bordro gibi renkler kullanmalı. Hosforlu renklerden asla e, kullanmamalı, onlardan kaçınmalı. Gördüğünüz gibi burada zemin ve <gülüyor> renk uyumuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi e, yeşil zemine mavi yazının e, nasıl göründüğünü burada görüyorsunuz. Renklerle birlikte kullandığınız zaman zemin seçiminin ne kadar önemli olduğunu bu görselde görüyorsunuz. Evet. Kırmızı, sarı ve turuncu arka plan renkleri gözü yorduğu için izleyicileri de izleyicilerin kontrasyonunu kontrasyonunu e, odaklamasını zorlaştırır. O yüzden ya koyu bir arka plan üzerine beyaz karakter ya da beyaz karakter üzerine koyu e, renkleri tercih etmek gerekiyor. Eğer dinle, dinleyiciler uzaktaysa koyu arka plan kullanmamak gerekiyor yani beyaz bir arka plan kullanmak gerekiyor gördüğünüz gibi burada da koyu zeminin nasıl göründüğünü örnekte görüyorsunuz mavinin nasıl göründüğünü yeşilin nasıl göründüğünü kırmızının gri'nin ve kesinlikle zeminde sarı veya turuncu e, kullanmayın eğer sunumunuz diyelim 40 dakikalık bir ders yapıyorsunuz ya da 20 dakikalık bir sunum yapıyorsunuz. Hem zemin sarı olacak, hem fontlar küçük olacak örnek o görüldüğü gibi. Bu gözü iyice yoracağı için ne kadar mükemmel anlatsanız da, anlattığınız konu ne kadar önemli olsa da insanların dikkatini uzun süre tutmanız mümkün olmaz değerli arkadaşlar. Şimdi başlık ve içerik, içerik konusuna geçtiğimiz zaman değerli arkadaşlar, kelimelerin tüm harfleri büyük harf olarak kullanılmamalı. Hiçbir zaman sunuda ne başlıkta ne de içerikte tamamı büyük harf kullanmamaya özen göstermek gerekiyor. Burada örnek olarak vermişiz gördüğünüz gibi büyük harf ve küçük harfin hangisinin şık göründüğünü siz de rahat bir şekilde görüyorsunuz. Evet, başlıkta birinci slaytta en fazla iki farklı yazı büyüklüğü kullanabilirsiniz. Slayt içerisindeki maddelerde de iki satırı geçmemeli. Gördüğünüz gibi her bir maddede, her bir paragrafda, gördüğünüz gibi zaten demiştik en fazla altı satır olmalı ve her bir paragrafta, her bir satırda da iki iki satırı geçmemeli. Bunu dikkat etmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada örnek bir e, kullanım görüyorsunuz, iyi bir örnek. Proje e, şeyi başlığı var, slaytın başlığı Proje 2 Eğitim Müfredatının güncellenmesi. Gördüğünüz gibi iki tane renk kullanılmış, zemin beyaz, altta görsellerle desteklenmiş. Birinci e, madde 24 punto, sonrakiler 22 punto. Ve e, satırlar, paragraflar daha doğrusu, maddeler iki satırı geçmemiş. Bu da kötü örnek gördüğünüz gibi. Bu yazıyı uzakta olan bir kimsenin okuması imkansız. Bir şey anlaması da imkansız. E, cümle şeklinde kullanılmış. Maksimum altı düzey, altı satırı, altı paragrafı geçmiş. Çok fazla e, kullanılmış ve görsel hiç kullanılmamış. Bu slaytın hiç kimseye bir faydası yok. Siz bile Ekrandan zor okursunuz bunu. Evet bir başka iyi örnek gördüğünüz gibi. Burada da neredeyse tamamen görsel ve grafikleri kullanılmış. Dizaynı çok güzel oturtulmuş. Bakın sayfa kompozisyonu çok güzel. Mesaj bir cümleyle ifade edilmiş gördüğünüz gibi. Ve mesajla yani yazıyla içerikle ilgili bir görsel kullanılmış. Yani burada yazı olmasa bile... Görseller o kadar iyi ayarlanmış ki mesajı doğrudan nafir veriyor. Burada gördüğünüz gibi kötü bir örnek var. Yani her şey konulmuş neredeyse. Buradan baktığınız zaman bir karma şıklık var. Bir çorba gibi. O yüzden çok yoğun bilgi kullanılmış. Görseller hiçbir biriyle alakalı değil. Yazılar kutularını taşmış gördüğünüz gibi. Kaynakça hiç okulmuyor, alttaki görselin alındığı yer var, kaynak var, orası hiç okulmuyor. Mesaj hiçbir şekilde ifade edilmemiş, net bir şekilde kötü bir örnek görüyorsunuz. Burada iyi bir örnek daha var, gördüğünüz gibi boş alanları korumuşlar, konuyla ilgili uygun sayıda görsel kullanılmış, yazılar okunabilir ve mesajlar net bir şekilde verilmiş. Bir başka kötü örnek gördüğünüz gibi, bu görsel nedir? Yani iyice mercekle bakmak gerekir. Ee, maddelerin başında ne var, onlar hiç görmüyor. Görsel yazının üstüne geçmiş. Ee, mesaj yerine cümle kullanılmış. Yani cümle kullanmayacaksınız slaytta hiçbir zaman. Mesaj, yani ifade kullanacaksınız. Evet, burada bir başka iyi örnek daha var. Gördüğünüz gibi burada da e, düzen çok güzel. E, yazılar cümle değil, anahtar, kelimeler şeklinde verilmiş. E, öne çıkarılmak, istenen bilgiler koyu renkle verilmiş. Yazının, görselin birlikte kullanımı çok iyi. Fontlar çok iyi, boş alanlar korunmuş. Bu da güzel bir örnek. Burada da kötü bir örneği görüyorsunuz yazıya boğulmuş, e, renk uyumu yok, görselle yazılar neredeyse birbirine girmiş, slide'da boş yer kalmamış. E, yani bir boşluk olacak ki mesaj ön plana çıksın vurgu. Bu da kötü bir örnek. Evet. İşte demin dersin bu toplantının başında söylediklerimi destekleyen bir şey var burada. İnsanlar öğrendiklerini %75'ini görerek 13'ünü ise duyarak öğrenir Öyle diye bir yani mesajınızı ilettiğiniz zaman görsel kullanmanız gerekiyor. Ama görsel e, konuyla, içerikle ilgili olmalı. Bir amacı olmalı sadece eğlence olsun, renk olsun, çeşitlilik olsun amacı taşımamalı. Evet, görselleri dengeli Gör, kullanmalıyız resim, grafik varsa dinleyicinin ilgisini çekmeli ve sizin vermiş olduğunuz bilgileri desteklemeli. Yani onu zihne kalıcı hale getirmeye yaramalı. Sadece görsel kullanmak, sadece yazı kullanmaktan 3 kat görsel ve yazıyı birlikte kullanmak ise öğrenmeyi 6 <gülüyor> kat Artırıyor, daha etkili bir hale geliyor. Yazı ve resmi birlikte kullanmayı öneriyoruz her zaman. Evet, yani mutlaka görsel mesajla ilgili olmalı. Onu güçlendirmeli. Süsleme amacı asla olmamalı. Ve kesinlikle ne yazılara ne de görsellere böyle değişik animasyonlar, lüzumsuz animasyonlar, oynayan, zıplayan ya da ses eklenen görseller ya da yazılar olmamalı. Burada bir örnek vermiş mesela Steve Jobs, Mac Air dizüstü bilgisayarının tanıtımında bilgisayarın özelliklerini sıralamak yerine dinleyicilerin karşısına bir zarfla çıkmış ve onları şaşırtmış. Diyor ki yani bu bilgisayar Macbook Air bu zarf kadar incidir demek istiyor. Sadece bir zarfla e, me mesajı veriyor orada. Burada bizim amacımız vermek istediğimiz mesajı doğru insanlara, Doğru sözle, doğru e, ifadelerle, doğru görsellerle e, insanlara vermektir. Başka bir amaç e, olmamalı. O yüzden bunu da mümkün olduğunca öz vermek gerekiyor. Evet, grafik çeşitlerine baktığımız zaman bizim mesajımızı en iyi verecek mesajı seçmeli. E, hangi grafik çeşidi bizim... E, bilgimizi, bir aktaracağımız bilgiyi verir, sonuçları o verir. Bunları vermeliyiz. İşte bunun için çizgi grafik mi seçeceğiz yoksa pasta grafik mi seçeceğiz? Bunun tercihini siz daha iyi bilirsiniz. Tablolara baktığımız zaman da tablolarda da böyle bir e, hafif e, zemini renkli olan tablolar kullanabilirsiniz. Ofis araçları, özellikle PowerPoint'de olsun, e, Word'de olsun hazır orada e, şablonlar var, tablolar için. Bunları kullanabilirsiniz. Özellikle bu e, Office 2019'da e, sunular için. Birazdan göstereceğim. E, unutursam hatırlatın. Orada sunuyu hazırladıktan sonra sol tarafta size e, örnekler sunuyoruz. Slaytınızı, slayt sayfanızı hem görsellerini hem de yazıları farklı bir biçime getiriyor. Onları kullanabilirsiniz. Bu, bunlar tabii ki ofisin şablonları hazırlanırken sadece bunu bilgisayar mühendisleri ya da programcılar yapmıyor. Bunlar tasarımcılar, dizgiciler, birçok insanın emeği var burada. Sanatçılar, bunlar katkıları var. Dolayısıyla göze hoş gelen ve insanlara bilgileri aktarırken daha etkili olması için hem sanatsal açıdan, hem eğit eğitsel açıdan, hem de teknik açıdan birçok destek veriliyor ve son hali kullanıcının karşısına çıkmış oluyor. Renkleri süslemek için değil, dikkat çektiğiniz verileri vurgulamak için kullanmak gerekiyor. Evet. Grafik verileri kendi kendine anlatabilmeli. Yani öyle bir grafik kullanacaksınız ki grafik kendisini anlatmalı. Şimdi tabi daha çok sosyal alanda olduğunuz için pek grafik kullanmıyoruz biz. Bazı alan araştırmaları yapılmış orada grafikleri kullanıyoruz. Dolayısıyla biz sosyal alanda yapmış olduğumuz çalışmaları, mesela temel islam bilimleri olabilir, tarih olabilir, diğer alanlar olabilir. Neredeyse hiç görselimiz ya da neredeyse hiç grafimiz olmayabilir. Bunları da mesaj şeklinde, cümle şeklinde değil, ifade şeklinde Hazırlamamız gerekiyor. Şimdi e, sunu hazırlarken şu ilkelere dikkat etmemiz gerekiyor. En arka sıradaki insan rahatlıkla okuyabilmeli. Slaytlarımızda yeteri kadar boş alanı olmalı. Her tarafını doldurmamalıyız. E, boş alanlar bizim e, resimlerin ya da ifadelerin ön plana çıkmasını sağlayan e, önemli yerlerdir. Animasyon, video, film kullanıyorsanız, eğer konunuza uygun varsa slaytınız daha etkili olur ama lüzumsuz şeyler kullanmamak gerekiyor. Grafikleri mutlaka, e, fontu tek renkten, yani fonlu, e, fontu ve arkadaki fon mutlaka tek renkten oluşmalı çünkü grafiği okunabilir hale getirmek gerekir. Ee, bu yüzden açık renk fon, koyu renk yazı tercih etmelisiniz. Ee, zeminde asla koyu renk kullanmayın. Eğer çok kullanmak gerekiyorsa, o zaman yazıyı mutlaka ne yapmanız gerekir? Açık renk, özellikle beyaz kullanmak gerekiyor. Grafik içeren slaytlar asla animasyon olmamalı. Grafikte slide'da oynamamalı. Çünkü grafikte veri e, var. E, hareketli olan bir grafikte, grafiği insanların okuması, onun sonuçlarını görmesi oldukça zor olur. İnsanları gözlerini yorarsanız, kulaklarını tırmalarsanız sizi dinlemekten, sizi izlemekten vazgeçerler. Evet. E, sunu yaparken, sunu e, gerçekleştirilirken en çok yapılan hatalardan bazıları şunlar. Sade kendinizi sunarken gözünüzü ekrandan ya da elinizdeki notlardan hiç ayırmamak. Bu çok yapılan bir hata. Bu karşıdaki insanın sizi yetersiz ya da hazırlıksız olduğu imajını oluşturmaya neden olur. O yüzden Önceden dersinize çalışın. Hangi slaytta ne olduğunu bilin. O yüzden sadece gözücüyle bakın. Ee, siz gözlerinizi mutlaka izleyicilerin üzerinde tutun. Sürekli ekrana bakarsanız dinleyiciler sizi dinliyor mu dinlemiyor mu onları kontrol etmeniz oldukça zor. Yani bu şuna benzer. Bir hoca düşünün. Ders sınıfa girdi. Kitaptan okuyor. O hoca ne kadar etkili olabilir insan, öğrenciler üzerinde? İşte sunu yaparken de sürekli ekrandan okursanız aynı o hocanın pozisyonunu düşmüş olursunuz. Gereksiz uzun yazı ve görsellerle dolu slide kullanmayın diye söylemiştik. Bu da çok yapılan bir hata olduğu gibi yapıyor. Ekranın önünü kapatmayın. Dinleyicilerle asla ve asla arkanızı dönmeyin. Ellerinizi asla göğsünüzle birleştirmeyin. Yani böyle bağda hani grup kollarınızı bağlamayın hiçbir zaman. Mümkün olduğunca elleriniz açık olsun. Kapattığınız zaman, kollarınızı bağladığınız zaman ben size kapalıyım mesajını verirsiniz. Negatif bir etkidir bu. Beden dilini de kullanmak gerekiyor tabii. Mutlaka ama mutlaka süreye dikkat etmek gerekiyor. Konunun dışına hiçbir zaman çıkmamak gerekiyor. Slaytlara söyleyeceklerinizi bir yere kopyalamayın. Bu da yapılan hatalardan biri. Birebir aynısını söyledikleri slaytta ne varsa aynısını okumak. Bu yanlış. Yani da mesaj olur, siz o mesajı açarsınız, ifade edersiniz. Bilgi yoğunu olan slaytlar gene yapılan hatalardan biridir. 10 saniyeden az süre boyunca göstermek. Yani bir slayt ekranda en az 10 saniye kalmalı. Hemen zırt zırt geçerseniz o da yine anlaşılması zor olur. Anekdot ve anılarda fazla kişisel olmayın. Gereksiz espriler yapmayın. Bu da en çok yapılan hatalar. Adam bir slayt gösterir ondan sonra 10 dakika, 15 dakika o slayt durur, anlatır, anlatır oradan oraya geçer. Bu da izleyicileri yoran, sıkan Dikkatini dağıtan hatalardır. Evet bu da yine bir kötü örnek gördüğünüz gibi. Çok fazla yazı kullanılmış. Zemin gördüğünüz gibi koyu. Yazı puntoları çok küçük. Görsel hiç yok. Koyu renk yok. Yani bu, bu slide değil yani. Bu, bu sadece Word sayfasını buraya yapıştırmak manasına geliyor. Burada da gördüğünüz gibi yine kötü bir örnek daha. Kedinin burada ne işi var. Altta flaşlı cümleler var. Çapraz vesaire. Bu da dikkat dağıtıyor. Şöyle ekrana baktığınız zaman, 10 saniye baktığınız zaman aklınızda bir şey kalıyorsa o etkili bir slayttır. Ama hiçbir şey anlamıyorsanız dakikalarca, dakikalarca bakıp da bir şey anlamıyorsanız o slayt güzel bir slayt değil. Bakın. Çok güzel bir slayt daha var gördüğünüz gibi. Net bir şekilde okunuyor yazılar, değil mi? görsellerin ilişkileri birbirini net olarak ifade edilmiş. Yani bu bu slayt olamaz. Yani böyle bir şey yapmak izleyiciye hakaret gibi bir şey. Evet değerli arkadaşlar. Yani şimdi burada gördüğünüz gibi eee uymamız gereken şeyleri burada vurgulamış olduk. Peki içeriğinde neler olması gerekiyor? Burada e, onu da ben şöyle bir şablon hazırlamıştım. Bunu şeye koydu herhalde. Ee, Abdullah Hoca şurada bir şablon hazırlamıştım. Evet bildiri başlığı yine yeah, şimdi siz slide nasıl hazırlayacaksınız? Yani bildirinizi nasıl slide, slide'ı nasıl yerleştireceksiniz? Neler bulunması gerektiğine dair bunları da söyleyeceğim ama... Bundan önce sormanız gereken eklemeniz gereken bir şey varsa arkadaşlar onları da alabiliriz. Ee, önce şuradan bir durduralım. Var mı arkadaşlar? Konuşalım. Var mı? Soracağınız bir şey var mı? Yok herhalde. De o zaman devam edelim. Evet şimdi sununuzu hazırlarken, bildirinizi sunu haline getirirken bildiri başlığınız olsun, ha, az önceki şeyi hatırlatayım. Bu Word 2019 arkadaşlar bu program. Word diyorum Office 2019. Bu da PowerPoint sunu sayfasını hazırladıktan sonra şurada tasarım fikirleri var gördüğünüz gibi. Buna tıkladığınız zaman burada değişik alternatifler sunuyor. Bunu çok rahat kullanabilirsiniz. Tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi slaytınızı daha cazip bir hale getiriyor. Burada hazır görseller de var. Bunlardan birini kullanabilirsiniz. Evet şimdi ilk kapaktan başlayalım. Bildiri başlığı olacak. Adınız soyadınız olacak. Eğer bir yerden destek aldıysanız, birisine teşekkür etmeniz gerekiyorsa bunu da altına yazabilirsiniz. Evet öncelikle Bunların her birisini, bu maddelerden her birisini bir slide veya birkaç tane slide yapabilirsiniz. Öncelikle bildiri sunacaksanız, çalışmanın konusu nedir? Ne çalıştınız? Ne hazırladınız? Konusu ne? Ondan sonra bu konunun sınırı, sınırı nedir? Kapsamı nedir? Ne sınırlandırdınız? Neyi kapsıyor, neyi kapsamıyor? Eee... Efradını cami, ahiyarını mani deriz, değil mi biz ee, şeyde, klasik ifadelerle neyi kapsıyor, neyi kapsamıyor? Ondan sonra çalışmanızın hipotezi ne, yani sizin bir çalışma yapacaksınız, ilginizi çeken bir konu var. O konuyla ilgili bir şeyiniz var sizin, ee, bir literatür taraması yaptıktan sonra henüz çalışmaya başlamadınız. Ee, ama o konuyla ilgili bir problem var kafanızda, bir sorun var, bir hipotez var. Dolayısıyla e, bu hipotezi işte siz çalışmalarınız neticesinde e, bu problemin ne olduğunu ortaya koyacaksınız. Daha sonra da e, bu problemden sonra e, bir sonuca ulaşacaksınız. Dolayısıyla bu çalışmanın konusu kapsamında bu konunun e, ne olduğunu neyi kapsadığını, neyi kapsamadığını net bir şekilde ifade etmeniz gerekiyor. İkincisi, bu çalışmayı niye yapıyorsunuz siz? Niye gerekliyordunuz böyle bir çalışmaya? Alt amaçları var mı? Bunlar nelerdir? Şunu da unutmayın değerli arkadaşlar. Her çalışmanın tez olsun, bildiri olsun, makale olsun, kitap olsun her çalışmanın bir tane amacı olmalı. Ve bu amacı da bir cümleyle ifade etmek gerekir. Bu çalışma'nın amacı, örneğin e, etkili sunum tekniklerini tespit etmektir şeklinde bir cümleyle mutlaka ifade etmek gerekir. Ve bu çalışmanın önemi nedir? Niye, ne olacak yani bu çalışmayı yaptıktan sonra niye önemli? Bunun faydaları nedir? Literatürde ne tür çalışmalar var? Yani siz diyelim e, İslam tarihi alanında bir çalışma yapıyorsanız, bu sizin çalıştığınız alan e, konuyla ilgili İslam tarihinde, literatürde, klasik dönemden günümüze kadar ne tür çalışmalar var? Siz bu çalışmalarda neyi göremediniz veya ne eksik ki böyle bir çalışmaya giriştiniz? Ve alana e, nasıl bir katkı sağlayacak? Diğer çalışmalardan farkı ne? Özgünlüğüne. Yani bir çalışmanın değerli olmasının en önemli kriteri özgün olmasıdır. Yani diğer çalışmalardan farklı bir boyutu ortaya çıkarmasıdır. Dolayısıyla o özgünlüğü mutlaka vurgulamanız gerekiyor. Bunları da dediğim gibi hepsini yani tek birer slaytla verebilirsiniz. Dediğim gibi slaytımızda en fazla altı satır olacak. Cümle şeklinde olmayacak. Mesaj şeklinde olacak. Siz mesajı vereceksiniz. Mesajın üzerinde siz zaten sözlü olarak onları anlatacaksınız. Her anlattığınızı slayta yazmayacaksınız. Ve e, bu çalışmayı yaparken hangi kaynaklara başvurdunuz? Ve bu çalışmayı yaparken hangi yöntemi kullandınız? Şunu e, tahmin ediyorum herhalde e, bildiğim kadarıyla hepiniz lisans öğrencilersiniz. Lisans üslü öğrencilerde bizde e, araştırma yöntem teknikleri dersini mutlaka almışsınızdır. Bazı yerlerde bu ders çok önemsenmiyor sadece öylece geçiliyor ama e, bu ders çok önemli bir ders. Yani bu ders olmazsa olmaz bir ders. Ben de e, bizim yüksek lisans doktor öğrencilerine bu dersi veriyorum. Burada mutlaka alanda önemli kaynaklar var. Onları mutlaka elde edin. Kütüphanenizde bulunsun araştırma yöntem ve teknikleri de kitaplarında. Ve özellikle tabii o kitaplarda daha çok nicel araştırmalara yönelik, alan araştırmalarına yönelik birçok yöntem var ama sosyal bilimlerde, ilahiyat alanında, diğer Sosyal bilimlere ilişkin de yöntemler var. Literatür tarama var, farklı karşılaştırma var vesaire. Diğer yöntemler var. Sizin çalışmanızı hangi, sizin çalışmanıza uygun hangi yöntem varsa mutlaka o kitaplardan bakın. Ve o yöntemi net olarak burada ifade edin. Kısaca da bir bilgi verebilirsiniz. Yani bunun dışında başka yöntemler de kullandıysanız mutlaka onları da vermek gerekiyor değerli arkadaşlar. Ve son olarak çalışmada hangi sonucu Sonuç genellikle benim gördüğüm kadarıyla ben aynı zamanda HİT İlahiyat Dergisi'nin de editörüyüm. Orada makalelerde de, de çok karşılaşıyorum. Makalede çok güzel makaleler geliyor mesela. Makale çok güzel işlenmiş, girişi gelişmesi çok iyi ama sonuca geliyorsunuz. Çalışmanın özetini yapıyor bize. Sonuç... Asla ve asla özet değildir. Ee, sonuçta hangi olursa olsun, ister kitap olsun, ister makale, ister bildiri olsun, siz bir çalışma yaptınız. Bu çalışmada hangi sonuçlara ulaştınız? Bunları vereceksiniz. Mümkünse bunu maddeler halindeler. Bir, şu sonuca ulaşmış Şu, işte e, başta demiştim ya hipotez, kafanızda e, çalışacağınız bir konu var, o konuyla ilgili bir kanaatiniz var. Mesela diyelim ben Maturidi'de e, diyelim, ka, e, kabir azabını çalışıyorum. Ben literatür taraması yaptım. Diyorum ki işte Maturidi kabir azabını kabul ediyor diyelim. Kabir azabının e, mutlaka kabul ettiğini düşünüyorum. Ama yaptığım çalışmada baktım ki e, kabir azabını reddediyor. Ya da işte kabir azabını inkar eden cehenneme gitmez diyor mesela öyle bir sonucu olur. O zaman demek ki benim hipotezim başta vurguladığım hipotez doğrulandı mı, doğrulanmadı mı diyorum ve o zaman bunu mutlaka ben sonuçta vermem lazım. Diyeceğim ki Maturidi kabir azabını kabul ediyor. İşte Maturidi kabir azabını inkar edenin işte atıyorum ee, küfre düştüğünü söylüyor ya da işte gibi yani şu bunları net olarak ifade etmiyorum da şimdi yani böyle olduğunu söylemiyorum da Sadece örnek olsun diye veriyorum. Bu sonuçları mutlaka vermelisiniz. Bunu dediğim gibi madde şeklinde de verebilirsiniz. Asla ve asla sonuçta özet yapmayın. Ve bir çalışma yaptınız. Bu çalışma az önce dediğim gibi kapsamını ve sınırını belirlediniz ama o konu daha başka alanlara da açılmaya müsait. Orta işte önerilerde bulunabilirsiniz. Yani bu, e, biz sonuçlara ulaştınız. Dolayısıyla bu sonuçların farklı şekilde kullanılması lazım. Daha farklı açılımların yapılması lazım. E, ülkeye faydası olabilir, alana çok büyük ciddi katkıları olabilir. İşte buna ilişkin e, kazançlar neler, eksiklikler neler, bu konuda yeni araştırmaya ihtiyaç var mı, başka bu konu nerelere gidiyor? Bununla ilgili önerilerinizi de buradan verebilirsiniz. Son olarak da bir teşekkür slaytı ekleyerek çalışmanızı sonlandırabilirsiniz. Dediğim gibi bu şekilde, bu formatta bir sunu hazırlarsanız ve hazırladıktan sonra da yazım hataları, renk, font, uyum kontrollerini yaparsınız. Ve en sonunda da bir prova yapabilirsiniz. Bu prova yapınca da e, slaytınız mükemmel hale gelmiş olur. Zaten eğer e, PowerPoint hazırlamışsanız burada zamanlama provası diye bir yer var. E, buraya tıkladığınız zaman sanki karşınızda izleyenler varmış gibi. Ya da online olarak sunuma size söz düşmüş, düştüğündeki gibi ee, buraya tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi süre başlayacak. Siz burada izleyici varmış gibi anlatırken e, kaç dakika sürdüğünü, hangi slaytın ne kadar sürdüğünü buradan e, kayıttan izleyebileceksiniz. Bitirdiğiniz zamanda da ne kadar sürede tamamladığınızı görebileceksiniz değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi slayt gösterinizin ne kadar sürdüğünü burada veriyor. Evet, değerli arkadaşlar, benim söyleyeceklerim bunlar. Ee, sizin soracağınız, tekrar etmemi istediğiniz hususlar varsa sorabilirsiniz, yoksa dersimizi burada sonlandırabiliriz. Evet, kaydı durduralım.